Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oppo ile İstanbul koleksiyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Sarayburnu'ndayız. Şansımıza da güzel bir hava var. Arkamda görüyorsunuz pek çok insan balık tutmaya çıkmış durumda. Sarayburnu'nun güzelliği de aslında burada. Bu semtin ismi arkadaşlar Topkapı Sarayı'nın hemen eteklerinde olmasından ötürü Sarayburnu. Ve insanlar buraya gelerek hafta sonlarında ya da gün işlerinde balık tutuyorlar ve streslerini bir şekilde atıyorlar. Bugün bizlere... Buradaki turumuzda Oppo A73 eşlik edecek ve farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Videonun geri kalan kısımlarının hepsini Oppo A73 ile çekeceğiz. Yani şu noktadan itibaren izleyeceğiniz bütün detaylar Oppo A73 ile çekilmiş olacak. Böylece telefonun kamerasının neden başarılı olduğunda beraber gözlemlemiş olacağız. Oppo A73 ile dış ortamlarda yaptığınız video çekimlerinde görüntü ve ses kalitesinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz genel itibariyle. Başarılı bir video performansı olduğunda söylemek mümkün. Aynı gün Ağır çay Sarkı Sarkı Sarkı Sarkı Evet arkadaşlar bu videomuzda bize Oppo A73 eşlik etti. Dediğim gibi videodaki tüm video ve fotoğraf detayları Oppo A73 ile çekildi. Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.